Fobi, bir şeye karşı duyulan, aşırı, mantıksız ve anlaşılmaz korku olarak tanımlanır. Bu korku, bir hayvan için, cansız bir obje için, bir durum ya da aktivite için hissedilebilir. Her gün günlük hayatta hissedebileceğimiz endişe, stres ve korkuların fobi ile karıştırılmaması lazım. Yani, karanlık bir sokaktan korkmak ya da uçak korkusu fobi olmayabilir. Fobisi olan insanlar, o korkuya sebep olan objeyle bir araya gelmemek için ellerinden ne geliyorsa yaparlar. Hem de o objenin aslında korkulacak bir şey olmadığını, bir tehlike teşkil etmediğini bilmelerine rağmen. Bu kişiler korkularını yenemezler, hatta o objeyi düşünmeleri bile aşırı derecede endişelenmelerine yol açar. Bu yüzden fobiler günlük yaşantılarını ve iş hayatlarını etkileyebilir. Kişinin kendine güvenini azaltıp, fobiden kaynaklanan endişe ve korkuyu yaşamak istemedikleri için insan ilişkilerini de bozabilir. Örneğin, fenerlerin etrafına bir sürü gece kelebeği doluştuğunda, gece kamp yapıyor olmak birçoğumuz için çok da rahat hissedebileceğimiz bir durum değildir. Ama bunun olacağını bilmek bizi kamp yapmaktan alıkoymaz. Gece kelebeği fobisi ya da korkusu olan biri, yani modde fobisi olan biri, Sırf bir gece kelebeği görebilme ihtimali olduğu için bile kamp yapmak istemez. Bu uzak durma durumu, insanların sosyal hayatlarını ve arkadaşları ile olan ilişkilerini etkileyebilir. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi, gece kelebeği fobisi, akla gelen ilk fobi değildir. Hatta bence ilk ona bile giremez. Daha sık karşılaşılan fobilerden bir tanesi, kan korkusudur. Kan göremezsiniz değil mi? Kan görmekten korkarsınız mesela. Buna hemofobi de denir. Ya da başka bir diğer örnek, medikal prosedürlere. Örneğin enjeksiyon ve iğnelere karşı duyulan korkulardır. Hayvan korkusu bir diğer yaygın fobi olarak gösterilebilir. Mesela yılan korkusu ya da ofidiofobi. Köpek korkusu ya da sinofobi. Örümcek korkusu ya da aknofobi. Belirli durumlara karşı duyulan korku yani fobiler içinde klostrofobi yani kapalı alan korkusu, örnek verilebilir. Klostrofobisi olan biri, asansör gibi dar ve sıkışık alana girmekten korkar. Bunun tersi olarak, agorafobisi olan, yani açık alan korkusu olan biri de, evinden dışarı çıkmaya, alışveriş merkezleri, süpermarket ya da sinema gibi kalabalık yerlere gitmeye korkabilir. Bu kişiler, kaçamayacaklarını düşündükleri için açık alanlarda bulunmaktan korkarlar. Akrofobi, yükseklik ya da yüksekten düşme korkusudur. Aerofobi ise uçma korkusudur. Şimşek ya da gök gürültüsü gibi doğa olaylarından korkmaya da astrofobi denir. Korkulan objeye maruz kalmak ya da korkulan objeye maruz kalacağı düşüncesi, kişi de tehditin kendisinden daha aşırı ve ağır kaygı haline yol açar. Fobisi olan insanlar, olayı bir felaket olarak algılar hemen en kötü senaryoyu düşünür ve bu olayın gerçekleşme ihtimalinin olduğundan daha yüksek olduğu fikrine kapılırlar. Fobiler, terlemeye, kas kontrol sorunlarına ve kalp atışlarının hızlanmasına yol açar. Şimdi bir örnek düşünelim. Birçok kişi örümcekten korkar, öyle değil mi? Bu korkuyu, yani herkesin bir örümcek gördüğünde hissedebileceği duyguyu fobiyle karıştırmamak gerekir. Örneğin, hayvanat bahçesinde, örümceklerin bulunduğu bölüme gelindiğinde, çoğu kişi bu durumdan rahatsızlık duyabilir. Araknofobisi, yani örümcek korkusu olan bir insan, bırakın örümceklerin bulunduğu bölümü, hayvanat bahçesine bile gitmez. Arada önemli bir fark var. Günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz başka bir durum, yüksek bir merdiveni çıkarken başımızın dönmesi olabilir. Yükseklik korkusu olan biri ise, eğer son derece güvenli bir binanın 30. katında ise, en yakın arkadaşının düğününe bile gitmez. Muhtemelen gitmeyi aklından bile geçirmez. Ya da sıkça rastlanan bir örnek daha verelim. Uçak türbülansa girdiğinde herkes endişelenebilir. Ama uçma korkusu olan biri, acil bir durumda annesini görmeye gitmek için bile uçağa binmez, binemez. Peki günlük hayatta herkesin yaşayabileceği bu korkular gibi olmayan fobiler neden kaynaklanır? Evet, fobilere sebep olan şey sizce nedir? Bu sorunun cevabını ne yazık ki bilmiyoruz. Sadece eğer fobisi olan bir akrabanız varsa fobinizin olma olasılığının arttığını biliyoruz. Çok kötü deneyimler yaşayan birinin fobi geliştirmesi de oldukça sık rastlanan bir durumdur. Örneğin eğer kuduz bir köpek tarafından ısırıldıysanız sinofobinizin yani köpek korkunuzun olma ihtimali daha yüksektir. Birinin bir şeyden aşırı derecede korktuğunu görmek de fobileri tetikleyebilir. Fobilerin teşhis edilebilmesi için uzmanlar belirtilerinizle ilgili sorular sorar, fiziksel muayenenizi yapar ve bazı ilaçlar hakkında da sorular sorarak endişe yaratma ihtimali olan diğer medikal durumları elemeye çalışırlar. Fobi teşhis edildikten sonra bir tedavi planlanır. Tedavide önemli olansa hastaya özel olmasıdır. Her insan terapiye aynı şekilde cevap vermeyebileceği gibi, depresyon ya da uyuşturucu gibi tedavi etkileyebilecek başka durumlar da olabilir. Bilişsel davranış terapisi adındaki bir çeşit psikoterapi, bazı fobilerin tedavisinde çok etkilidir. Terapistler, ilk olarak fobisi olan kişinin hatalı düşüncelere kapıldıkları bir durumu bulup, duyulan korkunun aslında aşırı olduğundan ve gerçekçi risklerden bahsederler. Örneğin, Kuduz bir köpek tarafından ısırılmak aslında çok ender bir durumdur. Hem bir köpek durduk yere size saldıracak ve ısıracak, hem de bu köpek kuduz olacak. Tahmin ettiğinizden daha düşük bir ihtimal olduğunu söylemem gerek. Bilişsel davranış terapisinde ikinci aşamada terapistler kişiyi korku duyulan duruma maruz bırakırlar. Aynı örnek üzerinden devam edersek terapistler köpek korkusu olan birini bir köpekle karşılaştırıp güvenli olan, kabul edilebilir riskler almasını öğretebilirler. Her ne kadar tedavinin içeriği herkes için farklı olsa, tedavinin süresi de kişiden kişiye değişse de fobisi olan kişiler korkularını yenmek için uzmanlardan çok büyük yardım alabilirler.